merhaba bugün size küçük bir anlatım yapmak istiyorum ki hızlı geçmek istemiyorum şimdi burası neresi yazsanız <gülüyor> yeni loket Hayır burası bizim <gülüyor> sonucunuz şimdi bu sonucu geldiğinizde şuralarda planlarsız buraya gel yaşayabiliyorsunuz ki rahatlıkça buradan hemen doğabiliyorsunuz ve şöyle ki Burada arkadaşlarınızla oynayıp ya da başka insanlarla eğlenme ki. Onun için yapılı sunucu. Survivor için başka oyunlarda ekleyeceğim. İsterseniz size give inventory açmamı isterseniz yorumlara ya da discord'un sunucunuzu yazabilirsiniz. Discord sunucunuzu açıklama linkine ve bu sunucunun IP'sini vereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonucumuza gelip hem de Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.